Mavi led ışığı yakmak için, daha fazla güç üreten bir pile ihtiyacım var. Dörtlü pil, kırmızı led ışığı yakmaya yeterken, mavi led ışığım için daha güçlü bir pil gerekiyor. Onun için, 6 tane zımparalanmış bozuk para, 6 parça ıslak mukavva ve en üstte de bir tane sağlam bozuk para kullanarak, altılı bir pil yaptım. Bu pil, 3 volttan fazla güç üretiyor. Ve, mavi led ışığımı buna bağladığımda, Hilin gücü artık mavi ışığı yakmaya yetiyor.